Değerli izleyenler, Türkiye'nin hatası ana haber ürteniyle karşınızdayız. Ben denedim, Ömer Tarık ana haber başlıyor. Yaklaşık 22.31'e kadar bu ekranlarda. Güneşkan gelişmeyi paylaşacağız efendim, ana haber başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir daha doğrusak. Sosyal klub, sosyal cep tarikhaber, pinterest tarikhaber, ilan tarikhaber, tiktok tarik haber, tarik tarik haber, tarik haber, tumblr tarik haber, tarik haber, twitter Reddit, Kran, Takiketmişi, 08 YouTube, Tarık Haber TV ve Ekemenler Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayınlayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli dostlar. Big Olay'da yayındayız efendim. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabiliriz. Canlı an yayında yayınlarız. Ben Limuk, şu yayın kanalımız Tarık'a vertebilen üzere Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video hazırladık. Değerli dostlar, Twitch'de yayınlayız. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den mizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca non-live'de de yayınlayız. Non-live kanalımız Tarık Haber TV'den ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar... Sohbet odaları var biliyorsunuz. Twitter'da sohbet odalarından bizi takip edebilirsiniz. Değerli dostlar. haber bültenimiz başgör değerli dostlar dediğimiz gibi 22.31'e kadar sık bu ekran Haberimize geçiyoruz. Plan olanlara kötü haber geldi. Tedbirli ve dikkatli olun pratik uyarı geldi değerli izleyenler. Ahfas 4 Ağustos tarihinde Çanakkale, Edirne, Kırıklareli, Tirdağbalık, Ezir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa illeri için sağnak ve gök gürültülü yağış üresine bulundu. Bu yarı dağın hani ise su baskını yıldırma yayılan yerel dolu yağış ve yağış anlık kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkat Haber. Haber. Güncel. Çok sayıda ile kritik uyarı. Dolu, sel, yağış ve heyelan bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olun. Çok sayıda ile kritik uyarı. Dolu, sel, yağış ve heyelan bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olun. Afal, 23-24 Ağustos tarihinde Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Milicia, İzmir, Manisa. Kütahya ve Bursa illeri için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Uyarıda anisel, su basmanı, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış alınında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tevbirli olunması belirtildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığından, Afaydin, 11 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda vatandaşlara zor durumda kalınmaması adına dikkatli ve tevbirli olmaları belirtildi. Önemli hatırlatıyoruz. AFAD tarafından yapılan açıklamada, meteoroloji genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, 23 Ağustos Salı günü, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. 24 Ağustos Çarşamba günü, Marmara'nın güney ve batısı ile kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Milic, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne ve Ege'deki Dağın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Bu hava tahminleri doğrultusunda Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Milic, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa valiliklerine meydana gelebilecek sel su baskını Yıldırım yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış alınında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili bilimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç umulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli, tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale bilimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın da sert, su baskını, Da kuvvetli rüzgar ve fırtına ile voltun gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz denildi. Indiana. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan Akar. Ve... Ana veri sökterimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık ee, yaklaşık 20 20-31'e kadar bu ekranlar deniz videoları AK Parti erken seçim başkan geldi. olağanüstü toplantı sonrasında gündem olmuştu. Son dakika bine AK Parti'deki sürpriz toplantı sonrası erken seçim iddiaları gündem olmuştu. AK Parti'de Ömer Çelik o son bugün kur kurmalarıyla sürpriz bir toplantı karar alması sonrası siyaset kulislerinde erken seçim konusunda bir hamle olabileceği konuşulmuştu AK Parti Söyücüsü Ömer Çelik toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken erken seçim iddialarına yalanladı. İşte son dakika haberin detaylı. Haber. Haber. Politika. Son dakika. AK Parti'deki sürpriz toplantı sonrası erken seçim iddiaları gündem olmuştu. AK Partili Ömer Çelik o soruya böyle yanıt verdi. Son dakika. AK Parti'deki sürpriz toplantı sonrası erken seçim iddiaları gündem olmuştu. AK Partili Ömer Çelik o soruya böyle yanıt verdi. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kurmaylarıyla sürpriz bir toplantı kararı alması sonrası siyaset kulislerinde erken seçim konusunda bir hamle olabileceği konuşulmuştu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken erken seçim iddiasını yalanladı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika, AK Parti'deki sürpriz toplantı sonrasında dikkat çeken açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı kritik toplantı sonrasında Ankara kulislerinde erken seçim iddiası günden olmuştu. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının erken seçim sorusuna net bir yanıt verdi. Kritik toplantıya kimler katıldı? Erdoğan Başkanlığındaki toplantıya katılan isimler arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik haricinde Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, İsmet Yılmaz gibi isimler de vardı. Ayrıca Ticaret Bakanı Mehmet Muş toplantıya katıldı. Çelik, Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığındaki toplantının, Parti teşkilatları tarafından yapılan yaz çalışmalarının bitmesine yönelik bir değerlendirme toplantısı olduğunu aktaran Çelik, bunun ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz, bu günden 2023'te yapılacak seçimlere kadar olan dönemde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak. Birincisi, partideki bütün birimlerin şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar ve bundan sonra 10 ay sonrası için yapacakları çalışmaların neler olduğuna dair bütün birimlerin görüşleri ortaya konuldu diye konuştu. Çelik, Meclis takvimi ve çalışmalarına ilişkin, buna dönük çeşitli düzenlemeler, reform çalışmaları bu konuda neler yapılacağıyla ilgili olarak bir istişare yapıldı dedi. Düzenli olarak bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarla buluşma ve onlara ulaşma noktasında stratejiler, karşı propagandaların bertaraf edilmesine yönelik çalışmaların toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Çelik, şunları söyledi. Tabi bu bağlamda bütün bu bilimlerin çalışmalarının yanı sıra işte teşkilatların çalışmaları tabii ki çok önemli, göz teşkilatlarımız yaz boyunca hiç durmadılar, onların çalışmalarının değerlendirilmesi söz konusu oldu. Çeşitli alanlarda yapılacak çalışmalar, reformlar ve düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, çeşitli uzman arkadaşlarımızın görüşleri tabii ki alındı. Bir de tabi 2023'te yapılacak seçimlere dönük olarak seçim beyanlamesinin AK Parti, Cumhur İttifakı'nın seçim beyanlamesine bizim yapacağımız katkının, AK Parti'nin yapacağı çalışma seçim beyanlamesi, aynı zamanda işte biliyorsunuz daha önce beyanname ile birlikte bir manifesto ortaya koymuştuk. Ona dönük olarak bizim kendi bilimlerimizin yapacağı çalışmalar bu çerçevede değerlendirildi. Tabii ki her parti kendi içerisinde bu çalışmaları yapıp daha sonra Cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi de bu şekilde oluşturulmuş oluyor. Yaz dönemini... Ile birlikte Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ilk toplantımızı bu çerçevede gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bundan sonrasında da düzenli olarak seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Erken Seçim Açıklaması Çelik, seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik var mı? sorusun üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı. Seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak. Bununla ilgili bu erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli var ne bir manası var. Nihayetinde bir yıldan az bir zaman kalmışsa seçimlere, bu hazırlıkların yapılması gayet normal. Hatta biz bazı çalışmaları yeni bir seçimden çıktıktan hemen sonra 4 yıl sonraki 5 yıl sonraki seçim için hemen başlatırız. Kendi içerisinde bu şekilde bir çalışma ritmi, birilerinin yapacağı şeyler düzenlenir. Nihayetinde milletin önüne koyulacak politikalar, Milletimizin önüne koyulacak seçim zamanındaki belgelerin çalışılması açısından aslında bu şimdiden başlanması son derece matil bir şey. Bizim parti olarak geleneğimiz de bu şekilde. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bir erken seçim olması söz konusu değil. Böyle bir tartışma söz konusu değil, seçimler zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak da şimdiden bu takvimin başlamış olması son derece normal. Seçim takviminin erkene alınıp alınmayacağına dair soru üzerine çelik, bununla ilgili bir değerlendirme yapılmadı arkadaşlar. Bununla ilgili bir gündem olmadı burada partide bu tip toplantılar yaptığımızda haklı olarak sizde de bir hareketlilik oluşuyor. Yani seçimlere dönük bir şey mi var değil. Bu zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak yürütülecek çalışmalar temelinde hem bilimler bağlamında hem de bahsettiğim seçim beyannamesi bağlamında bir toplantı olarak gerçekleşti. Bundan sonrasında darıt olarak süreci, bu gündünün gündemi bu diye konuştu. Çelik, Cumhur İttifakı'nın ortak bir seçim beyannamesi mi olacak sorusu üzerine, hayır ondan bahsetmedim ben. Benim bahsettiğim şu, nihayetinde bu çalışmalar neticesinde Cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi seçimlere dönük olarak, onlara dönük olarak yapılacak her partinin yapacağı katkılar da zaten her seçimin tağıtı gereği ortaya çıkmış oluyor. Buradaki Orada her parti kendi seçim beyannamesini hazırlıyor, zaten onunla ilgili bir şey değil ama sonuçta her toplantıda nihayetinde Cumhur İttifakı'nın nasıl daha güçleneceği, nasıl daha seçimlere dönük olarak çalışmalarda başarılı olacağı da her parti kendi içerisinde değerlendiriyor ve onun ifadelerini kullandı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir çelişki yok. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin şan ile siyasi diyalog ele alınmalıdır açıklamasının hatırlatılması ve AK Parti'nin görüşü nedir, siyasi diyalog ele alınabilir mi önümüzdeki dönemde sorusu üzerine Çeli, şöyle konuştu. Bir şekilde şimdiye kadar olduğu gibi herhangi bir devletle, herhangi bir şekilde onun toprak bütünlüğüne dönüp, onun güvenliğine dönüp negatif bir yaklaşımımız olup da bir sorun yaşamadık. Biz başta etrafımızdaki devletler olmak üzere hepsinin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin korunması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir yerde bir bölünme, bir iç savaş, bir çatışma tabi ki istemiyoruz. Şimdiye kadar da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu, bunu defalarca ifade ettik. Buna da çözümün bir savaş yoluyla değil, siyasi bir çözüm olması gerektiğini de ifade ettik. Ama tabi bu karşılıklı olarak orada şartların olgunlaşması, Muhaliflerin bugün karşı karşıya kaldığı zulüm mekanizmalarının ortadan kalkması, bir büyük uzlaşmanın ortaya çıkması, söz konusu olamaz. Bununla ilgili olarak anayasa süreci güçlü bir şekilde işlesin dediklerini, anayasanın yapım sürecinin yavaş gitmesinden ya da aksamasından duydukları rahatsızlığı da dile getirdiklerini belirten Celik, şunları kaydetti. Dolayısıyla bu bağlamda bunlar yerine geldikten sonra zaten bu siyasi ilişkinin kesilmesine yol açan şartlar ortadan kalkmış olur. Ama tabii ki o şartlar ortadan kalkmadan herhangi bir şekilde bir siyasi diyalog olması, bir siyasi iletişim olması söz konusu değil. Burada AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir çelişki yok. Burada söylenen, sonuç olarak ortaya çıkan Şük, orada kendi halkını katletmeye başladığı andan itibaren bu ilişkiler zaten kesildi. Etrafımızdaki güçlü devlet yapılarının olması önemli ama bir yerde bir rejim sistematik olarak halkını katlederken, hadi tamam buyurun, bunları konuşmadan, bir uzlaşma tablosu ortaya çıkmadan zalimle mazlum uzlaşsın demek gibi bir tablonun içinde zaten değiliz. Baştan beri söylediğimiz, burada herkesin kabul edeceği uygulanabilir bir anayasal sürecin işlemesi. Herkesin kabul edeceği bütün tarafların kabul edeceği bir siyasi çözümün ortaya çıkmasıyla olur. Yoksa sadece muhalefetten bazen söylüyorlar, işte rejimle diyalog kuracağız. Tamam rejimle diyalog kurdum, rejim de diyor ki işte ben bunları yapmaya devam edeceğim. Buna meşru bir devletin, meşru bir yapımı, Türkiye Cumhuriyeti gibi köklü bir devletin göz yummasının... ...bugüne nasıl gelindiği ortadadır. Bu katliam görüntüleri ortadadır. Dolayısıyla Türkiye burada meşruiyetin tarafındadır. Tabii ki siyasi çözüm orada olsun istiyoruz ama bu tarafların rıza göstereceği bir çözüm olmalıdır. Siyasi ilişkilerimizi kesmemize yol açan şartlar ortadan kalktıktan sonra zaten o siyasi diyalog olacaktır. Ama bu şartlar, bu siyasi ilişkiyi kesmeye yol açan şartlar ortadan kalkmadan herhangi bir siyasi diyalogdan bahsetmek tabii ki söz konusu olamaz. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tan haber bir devam ediyor, yaklaşık 22-31'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiriz. Yürek, yürekler ağza geldi, daltında dehşet yaşandı değerli izleyenler. Antalya'da yürekler ağza geldi, korkutan yangında iki kedisiyle birlikte kurtarıldı değerli izleyenler. Antalya'da Tusem Korkmaz İsimli genç kız oturduğu apartmanın 5. kadında çıkan yangın nedeniyle evinde mahsur kaldı. Korkmaz kedileriyle beraber hemen katlanır cam sisteminin olduğu bankona gitti. Korkmaz ve siyam cinsi kedileri itfaiye görevlileri tarafından sepeti, se e, sepetli merdivenle kurtarıldı. O anları aşağıdan izleyen anne Tuğba Korkmaz gözyaşlarını tutarız. Hader. Antalya'da yürekler ağza geldi. Korkutan yangında iki kedisiyle birlikte kurtarıldı. Antalya'da yürekler ağza geldi. Korkutan yangında iki kedisiyle birlikte kurtarıldı. Antalya'da Tursen Korkmaz, 17, isimli genç kız, oturduğu apartmanın 5. katında çıkan yangın nedeniyle evinde mahsur kaldı. Korkmaz, kedileriyle beraber hemen katlanır cam sisteminin olduğu balkona gitti. Korkmaz bir siyam cinsi kedileri itfaiye görevlileri tarafından sepetli merdivenle kurtarıldı. O anları aşağıdan izleyen anne Tuba Korkmaz, gözyaşlarını tutamadı. Yangın, saat 16.30 sıralarında meydan kavağı mahallesi 1151 sokak üzerinde 8 katlı apartmanın 5. katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında evde siyam kedileri Silous ve Spica ile beraber bulunan Tulsen Korkmaz, bir anda dumanların yükseldiğini gördü. Bulunduğu odayı saran duman nedeniyle evden çıkamayan Tülsen Korkmaz, kedileriyle beraber hemen katlanır cam sisteminin olduğu balkona gitti. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Anne aşağıda, kızı yukarıda ağladı. İtfaiye birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girerken, Balkondan da destek sağlayarak yangına müdahale etti. Bu sırada yangını haber alarak evine gelen Anne Turba Korkmaz, gözyaşlı içerisinde kızına yardım edilmesini istedi. Anne Korkmaz, kızına da seslenerek dikkatli olmasını istedi. Kulsem Korkmaz ise can balkon sisteminin köşesinden ağlayarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kedilerle birlikte sepetli merdivenle ilerildi. Ekipler, Sirius Beskica isimli siyah kedileri kafese koyduktan sonra Tulsen Korkmaz ile birlikte sepetli merdiveni aldı. Kedileriyle beraber sepetli merdivenle indirilen Tulsen Korkmaz, kendisini ağlayarak bekleyen annesi ve yakınlarına sarıldı. Sağlık ekiplerinin oksijen tedavisi uyguladığı Tulsen Korkmaz, tedavisi yapılmak üzere ambulansa götürüldü. Sirius Beskica ise ailenin yakınlarına teslim edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. YDA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İznik Gölü kenarında yandı. Ekipler bölgede. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. Devam ediyor yaklaşık 22-31'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medyayı karıştırdığı skandal görüntünün sebebi belli oldu değerli izleyenler. Suha ortasında kılıçla yürümüşlerdi. Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli oldu. Yöneski şehirde çekilen görüntüler sosyal medyalar hızla yayılmış ve çok sayıda kişinin tepkisini çekmişti. Görüntülerde üç kişinin ellerindeki kılıçlarla etrafal aldırış etmeden kişilerin merkezinde yürüdüğü anlar yer alıyordu. Tepkişen görüntülerin hızlıca yayılmıştı sonrasında gerçek ortaya çıktı. Üç kişinin bir dizi yapım ekibinden olduğu ve elindeki kılıçların tahtta olduğu belirtildi. Konulayacak ilgili işleri vakfın yardımcısı İsmail Çataklı açıkladı. Haber, haber, güncel. Sokak ortasında kılıçla yürümüşlerdi. Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli oldu. Sokak ortasında kılıçla yürümüşlerdi. Sosyal medyayı karıştıran görüntülerin sebebi belli oldu. Dün eski şehirde çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış ve çok sayıda kişinin tepkisini çekmişti. Görüntülerde üç kişinin ellerindeki kılıçlarla etrafa aldırış etmeden şehrin merkezinde yürüdüğü anlar yer alıyordu. Tepki çeken görüntülerin hızlıca yayılmasının ardından gerçek ortaya çıktı. Üç kişinin bir dizi yapım ekibinden olduğu ve elindeki kılıçların tahta olduğu belirtildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da açıklama yaptı. Eskişehir'de gündüz vakti sokak ortasında kılıçla yürüdüğü iddia edilen ve sosyal medya platformlarında faniğe neden olan 3 şahsın seti. Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir video günden oldu. Paylaşılan videoda, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 şahsın sokak ortasında kılıçla yürümesi tepkilere yol açtı. Yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de yabancı uyruklu 3 şahıs, gündüz vakti ellerinde kılıç ile gülüyor şeklinde paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, videoda yer alan kişilerin TVT tarafından Eskişehir'de çekilen Mahsusa Trablus dizisinin ekibi olduğu söylendi. Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, olayın araştırıldığı ve bahsi geçen 3 şahsın set ekibi olduğu doğrulandı. Bakan Yardımcısından açıklama. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır. Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İznik Gölü kenarında yangın. Ekipler bölgede. En çok haber Ama temiz devam ediyor. Yaklaşık 2031'e kadar bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Emekler dikkat 10.000 liraya dayandı. Yeni rekor kapıda değerli izleyenler. Promosyon ateşi yeniden yandı. Emekler dikkat 10.000 liraya kadar dayandı. Bankalar teker teker açıkladı. Hareketi geçti. Emeklerin kendi müşterisi olmasını isteyen ya da hali hazırda olan müşterileri elde etmek isteyen bankalar promosyon ödemelerini ciddi artıracaktır. Son olarak 8.500 liraya çıkan banka promosyonunda özel bir bankadan yeni bir hamle geldi. Bu hamleyle emeklilerin banka promosyonunda 10.000 liraya day liraya dayanır. İşte 2022 emekli promosyonu ile ilgiliymiş. Finans, finans, ekonomi. Promosyon ateşi yeniden yandı. Emekliler dikkat, 10 bin liraya kadar dayandı. Bankalar teker teker açıkladı. Promosyon ateşi yeniden yandı. Emekliler dikkat, 10 bin liraya kadar dayandı. Bankalar teker teker açıkladı. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankalar da harekete geçti. Emeklilerin kendi müşterisi olmasını isteyen ya da hali hazırda olan müşterileri elde tutmak isteyen bankalar, promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Son olarak 8500 liraya çıkan banka promosyonunda özel bir bankadan yeni bir hamle geldi. Bu hamle ile emeklilerin banka promosyonunda 10.000 liraya dayandı. İşte, 2022 emekli promosyonu ile iletişim artış sonrası bankalar da harekete geçerek promosyon miktarlarını arttırdı. Bankalar promosyonları neredeyse her hafta yükseltiyor. Bir hafta önce 7500 lirayı bulan promosyon ödemeleri 10.000 liraya kadar dayandı. Bankaların emekli promosyon kampanyası büyük ilgi gördü. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Kampanyalar ağustos ayının sonuna kadar devam edecek. İşte promosyon ödemeleri ile ilgili merak edilenler. Emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır? Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık tahlit süresini dolduranlar veya yeni emekli olanlar, diledikleri bankaya başvuru yaparak maaşlarını taşıyabiliyorlar. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor. Bu bildirim bankaların şubelerinden veya E-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Banka değiştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. Bankasıyla 3 yıllık tahlit süresi dolan, dolmayan emekliler veya yeni emekli olanlar,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 Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor. Yeni geçişlerde promosyon ödemesi maaş yattıktan sonra hesaba geçiyor. Son gün 31 Ağustos. Promosyon ödemesinden 31 Ağustos 2022 tarihine kadar maaşını 3 yıl bankadan almayı tahrit eden müşteriler faydalanabilecek. Tahrit süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesiyle başlıyor. Yapı Kredi Posta gazetesinde yer alan habere göre, promosyon rekabetinde arayı açan yapı kredi 3 yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7.500 Türk Lirası promosyona ilave olarak 2.500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 Türk Lirası ilave promosyon verileceğini ilan eden yapı kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2.500 TL ödeyecek. Böylece yapı kredi promosyonla çıkayı 10.000 TL'ye çıkardı. En son yöneyde, emeklilere verdiği nakit desteğini 8250 TL'ye yükseltmişti. Ziraat Bankası Ziraat Bankası da 1500 Türk Lirası altında emekli maaşı alanlara 500 Türk Lirası 1500 Türk Lirası 2500 Türk Lirası arasında ayrı olanlara 625 Türk Lirası 2500 Türk Lirası üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 Türk Lirası promosyon vermesi yapıyor 3 yıl için tek defa olarak ölenen promosyonlar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 2005 100 Türk Lirası üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 Türk Lirası tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz ve VSE etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan. İş Bankası. Mevcut maaşını İş Bankası'ndan alan Mevcut emekli maaş ödemesi için iş bankasını tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan sevdeki emeklileri, emekli sandığı, sosyal sigortalar kurumu ve vakıf, aylıklarına göre 5000 TL'ye kadar promosyon alıyor. 1.499 Türk lirası için 3.500 Türk lirası. 1500-2004-1999 Türk lirası arası aylıklar için 4.250 Türk lirası, 2.500 Türk lirası ve üzeri için 5000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL'ye varan hay puanı tanımlanıyor. Garanti BBVA: 3 yıllık tahvül karşılığında 1.500 TL'ye aylık alanlar 4.850 Türk lirası 1500-2.500 Türk lirası arasını 6.000 TL, 2.000 TL ve üstüne 7.250 Türk lirasında nakit promosyon veriliyor. Banka, baratiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle maaşın tamamını tek tuşla ve bozuk paraya kadar çekim olanağı veriyor. Emekliler için %2 tem başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı da sağlanıyor. Tahvül bozulması halinde nakit promosyon yine gün esasıyla geri isteniyor. Aktban. Emekli aylıklarını üç yıllığına buraya taşıyanlar 1499 liraya kadar 4650 Türk Lirası 1500 Türk Lirası 2499 Türk Lirası arası için 5800 Türk Lirası 2500 Türk Lirası ve üzeri için 7.000 lira nakit promosyon alıyor Ayrıca iki ayrı otomatik ödeme talimatı karşılığında 250 lira ve kredi kartı harcamına da 500 liraya kadar cilddi para ödemesi yapılıyor bu Öde 3 yıllık aylık taşımama tahvili ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1.500 TL'ye kadar olanlar 4650 Türk Lirası, 1.500 Türk Lirası-2.500 Türk Lirası arasındakiler 5.800 Türk Lirası, 2.500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7.000 TL nakit promosyon alıyor. Ayrıca bankaya yönlendirilen her emekli için kişi başına 250 TL olmak üzere. 5 kişiye kadar toplam 1250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8250 liraya ulaşıyor. Aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık bozulması halinde promosyon bedeli tahvilin kalan süresi dikkate alınarak kısmiye ve gün esası göre geri alınıyor. Bu BB Finansbank 1499 Türk lirası altında maaş alanlara 4650 Türk lirası 1500 Türk Lirası 2499 Türk Lirası arasında maaş alanlara 5800 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlara 7000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık tahlit dışında şartı olmayan promosyonlara, cep telefonundan kod alınarak da başvurulabiliyor. 18 yaş altında emekli maaşı alan müşteriler için de anne babamının velayetiyle promosyon ödenebiliyor. Denizbank 1500 Türk Lirası 6 aylık alanlar tek başına 675 Türk Lirası bir fatura talimatı vermeleri halinde 1425 1500 Türk Lirası 2500 Türk Lirası arası maaş alanlar tek başına 850 Türk Lirası bir fatura talimatı vermeleri halinde 1600 2500 Türk Lirası ve üzeri aylık alanlar tek başına 1000 ile bir fatura talimatı vermeleri halinde 1750 Türk Lirası promosyon alıyor 3 yıl için tek ödeme yapılıyor. Fatura talimatının 3 yıl tahrip süresinde iptal edilmesi veya 3 ay üst üste otomatik ödenmemesi durumda alınan promosyon, borç olarak yansıtılıyor. Anne veya babasının velayetinde bulunmayan ve aylık alan 18 yaş altına da promosyon ödeniyor. En çok aranan haberler. Rus piyasalarında oluşan tüm verileri ait telif hakları tamamen Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-31'e kadar değerli ve diğer haberimize getişiyoruz. Koy gitmişti. Burak Yılmaz hoca oldu değerli izleyenler. Burak Yılmaz'ın yeni takımı Fortuner Seat teknik direktör Janes Uğurte ile yollara ardından ilginç bir olay yaşandı. Koylan yer alan habere göre Burak Yılmaz takıma bugün antrenman yaptırdı. Antrenmanı bir hoca gibi yöneten tecrübeli futbolcu oyunculara direktifler vermiş. Spor. Spor. Avrupa'dan futbol. Goyl atmaya gitmişti hoca oldu. Burak Yılmaz antrenmana bile çıktı. Goyl atmaya gitmişti hoca oldu. Burak Yılmaz antrenmana bile çıktı. Burak Yılmaz'ın takımı Fortuna Sittart'la teknik direktör Slors Vultey ile yolların ayrılmasının ardından ilginç bir olay yaşandı. Hollanda basınında yer alan habere göre Burak Yılmaz, takıma bugün antrenman yaptırdı. Antrenmanı bir hoca gibi yöneten tecrübeli futbolcu oyunculara direktifler verdi. Fortuna Sittart'ta yaşanan kötü gidişatın faturası teknik direktör Slors Vultey'e kesildi. Bu haberin ardından teknik direktörsüz kalan Hollanda ekibi, antrenmana Burak Yılmaz yönetiminde çıktı. 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sezon başında Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda Eredivis'e ekiplerinden Fortuna Stard'la 5 yıllık anlaşma imzalamıştı. 2 yılı oyuncu olmak üzere 3 yıl boyunca da teknik direktör görev yapacağı belirtilen Burak, göreve erken başlamış durumda. Puan alamıştı. Fortuna Stard'da yeni teknik direktör arayışları başladı. Yeni Teknik Direktörü takımın başına gelene kadar kadroyu Burak Yılmaz'ın kuracağı iddia edildi. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik. Ama haber ürtenimiz devam ediyor yaklaşık 22-31'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İsmail Kuçukay'ın yeni adresi belli oldu değerli isteyenler. Fox TV'de sabah programları sunan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu. Halk TV'nin sahibi Cafer e, Mahir olduğu sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsmail Küçükkaya'nın artık Halk TV'de ekran çıkacağını duyurdu. İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu. Fox TV'de sabah programları sunan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu. Halk TV'nin sahibi Kafer Mahiroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsmail Küçükkaya'nın artık Halk TV'de ekrana çıkacağını duyurdu. Yıllardır Fox TV'de sabah programları sunan İsmail Küçükkaya'nın artık Halk TV'de program sunacağı ifade edildi. Açıklama Halk Twin'in sahibi Kafer Mahiroğlu'ndan geldi. Ailemize hoş geldin. Mahiroğlu Twitter'dan yaptığı ilk paylaşımda, bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik. Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yerelmek edecek. Ailemize hoş geldin diye yazdı. Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik. Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca bir adam daha artık bize yarenlik edecek ailemize hoş geldin. Rafer Maniroğlu, Cafer Maniroğlu, Avustu 23, 2022. Hoş geldin İsmail Küçükkaya. Rafer Mahiroğlu daha sonra sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attı.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 çok yakında. İsmail Küçükkaya da son günlerde sosyal medyadan tatil bitiyor. Sabah buluşmalarımız başlıyor. Çok yakında diye. twittercom dt 8 d 1 u 542 İsmail Kucukkaya, Kucukkaya İsmail, Ağustos 19, 2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yer, sivircik. Onlarcası sivirci. özür haber ülkelerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 22.31'e kadar değerli yol arkadaşımız İsmail Küçükaya'ya yeni adresinde başarılar veririz değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Mustafa Muhammed'e büyük şok yaşandı. Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mustafa Muhammed büyük bir şok yaşadı. Takıma katıldığı ilk günden beri alışma sürecini bir atlatamayan Mustafa orjinalinin bileti kesilmek üzere. Skor. Galatasaray. Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Muhammed e büyük şok. Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Muhammed'e büyük şok. Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mustafa Muhammed büyük bir şok yaşadı. Takıma katıldığı ilk günden beri alışma sürecini bir türlü atlatamayan Mısırlı Bolcu'nun bileti kesildiği üzere. Fransa Ligü Ebi kariyerine iyi başlayamayan Mustafa Muhammed'in macerası sona verecek gibi. Forma şansı bulamıyor. Nantes'te istediği forma şansını bir türlü yakalayamayan Mısırlı Bolcu mutsuz durumda. Taraftarlar tarafından da eleştirilen Mustafa Muhammed sezon sonunda kesin olarak Türkiye'ye dönmenin planlarını yapıyor. Galatasaray göndermişti. Galatasaray'da Okan Buruk'un planları arasında yer almadığı bir takımdan gönderilen Mustafa Muhammed, sezon sonunda takıma katılarak kendisini tekrardan ispatlamak için çalışacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve bir sürpriz bir takıma imza atıyor. Fena. Ana haber devam ediyor. Yaklaşık 22-31'e kadar değerli dostlar ve diğer haberlerimize geçiyoruz. İznik Gölü kenarında yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edildi değerli izleyenler. Pursa'nın Orhan Gazze ilçesine İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmiş. Haber. Haber. Güncel. İznik Gölü kenarında yangın çıktı. Ekipler bölgede. İznik Gölü kenarında yangın çıktı. Ekipler bölgede. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde İznik bölük kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Orhan Gazi ilçesine bağlı Çakırlı mahallesinde İznik bölük kenarındaki sazlık alanda çıktı. İlba üzerine bölgeye Orhan Gazi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 15 personel, 1 arazır, 2 tanker ve 2 araçla müdahale ediyor. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbul İzmir Otoyolu'nda Hava Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-31'e kadar bu ekran var. Değer dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sürpriz transfer geldi. Ünlü oyuncu kadroya dahil oldu. Değerli izleyenler, Baba desine sürpriz transfer geldi. Levent Gürgen kadroya katıldı. Show TV ekranlarına gelen başrollerini harap edildi ve Tolga saat taşım yap paylaştı. Baba desine sürpriz bir oyuncu katıldı. Başarılı usta oyuncu Levent Gürgen babanın ikinci sezonunda hikaye damga vuracak bir karakterde seyirci. Magazin, magazin, dizin. Baba dizisine sürpriz transfer. Levent Ülgen kadroya katıldı. Baba dizisine sürpriz transfer. Levent Ülgen kadroya katıldı. TV ekranlara gelen, başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı Baba dizisine sürpriz bir oyuncu katıldı. Başarılı oyuncu Levent Ülgen, babanın ikinci sezonunda hikayeye damga vuracak bir karakterle seyirci karşısına çıkacak. Geçtiğimiz aylarda sezon finali yaparak yaz tatiline giren Baba dizisi, ekrana dönmek için gün sayıyor. Babanın yeni sezon hazırlık çalışmaları devam ederken, ünlü bir isim de kadroya katıldı. Sürpriz bir karaktere hayat verecek. Yapımcılığın ay yapımının üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, başrollerini, Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in paylaştığı dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Levent Ülgen dahildi. Çekimleri yakında başlayacak olan ve henüz yeni kadın başrol oyuncusu netleşmeyen dizide Ülgen, 28 bir karakteri hayat verecek Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Dünyacık Kan haber bültenimiz devam ediyor Yaklaşık 2231'e kadar Değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz Günün videosunda Bugün Lüks yap böyle battı Korkut olanlar saniye saniye kameraya bakın nasıl yansıt İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarında lüks yat sulara gömüldü. İtalya sahil güvenlik ekipleri yatta bulunan 4 yolcu ve 5 mürettebatı kurtardı. İtalya'da lüks yat sulara böyle gömüldü. İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarında lüks yat sulara gömüldü. İtalya sahil güvenlik ekipleri yatta bulunan 4 yolcu ve 5 mürettebatı kurtardı bulunan Milazzo Liman'a doğru yola çıkan yat, Jatanzaro kentinin yaklaşık 15 kilometre açıklarında baktı. İtalya sahil güvenlik ekipleri, 40 metre uzunluğundaki yattan yapılan acil durum çağrısını alarak harekete geçti. Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, 4 yolcu ve 5 mürettebatın batan yattan kurtarıldığı ifade edildi. Görüntülerde, deniz suyunun lüks yuktuğu anlar saniye saniye kaydedildi. İtalya sahil güvenliği, Yatın batma nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyuldu. G.H.D. Tamam. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bölgelerimiz devam ediyor yaklaşık 22-31'e kadar. Bu ekranlarda değerli dostlar. Yok öyle yağma dedi. Bu kez valilere seslendi. Ses getirecek paylaşım geldi. Peş peşe iptal edilen profesyonel ardından Kılıçdaroğlu'nun sert tepki geldi. Valilere seslendi. Yok öyle yağma dedi. Türkiye iptal edilen konserler arasında Milyon Fest'in bir ila 4 Eylül tarih arasında düzenleneceği Milyon Fest Fethi ile iptal edilmesine sert tepk gösteren CHP baş Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konser yasaklamaya devam ederseniz milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakçakçılık çak yapmayın, devletin varisi olun, devletin der. Haber. Yüreğ. Geç geç iptal edilen konserlerin ardından kılıçlarla olduğundan sert tepki. Valilere seslendi, "Yok öyle yağma." Geç Peş geç iptal edilen konserlerin ardından kılıçlarla olduğundan sert tepki. Valilere seslendi, "Yok öyle yağma." Türkiye'de iptal edilen konserler arasına Million Festival 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenleneceği Million Festivali de eklendi. Konserin iptal edilmesine sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Çakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin dedi. Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden olan Milyon Fest'le ilgili müzik severleri üzecek bir haber geldi. Nula'nın Fethiye ilçesinde, 1-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Milyon Festivali Fethiye, Nur'a Valiliği tarafından iptal edildi. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor. İptal kararına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Alim Karaca, alınan kararın gerekçesi olmadığını ifade ederek, biz idari mahkemeye başvuracağız. Kendine yakın insanların konserleri iptal edilmiyor, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Sosyal medyadan açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları ifade etti. Valilerim yarıyorum. Öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız. Biz hepimiz de boynumuzu eceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle ya ama. yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin. Valilerim yarıyorum. Öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin. Kemal Kılıçdaroğlu, Kilik Daroglu, August 23-2022. Zeytinli Rock Festivali de iptal edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Balıkesir'de düzenlenecek olan Zeytinli Rock Festivali de Burhaniye Kaymakamlığı tarafından iptal edilmiş ve yargıya taşınmasının ardından yeni bir tarihte düzenleneceği belirtilmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbul-İzmir otoyolunda feci kaza. Ölü ve yaralılar var. Sayın Kılıçdaroğlu Başkanım'ın yaptığı değerli ve diğer haberimize geçiyoruz. Ahri 26-22-31'e kadar değerli ABD basınının Türkiye iddiası gündem olmuştu. O mektup doğrulandı. Bakanlıklar devreye girdi değerli siyah. ABD'den yaptırım tediri TÜSİAD o mektubu doğruladı. Sonrasında <gülüyor> ABD'nin Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ne Ruslarla çalışmama konusunda uyarı içeren bir mektup gönderdiğini iddia etmişti. Söz konusu mektupla ilgili TÜSİAD'da anlaşılama geldi mektubun gönderdiğini doğrayan Siyad ilgili mektup Dışişler Bakanı Hazren Valiye Bakanı ve Ticaret Bakanı ile paylaşılmıştır açıklamasını yaptığı işte son dakika haberin detaylı Finans Finans Ekonomi Son dakika Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptırım tehdidi Siyad o mektubu doğruladı Son dakika Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptırım tehdidi Siyad o mektubu doğruladı Son dakika, WSY, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Ali Adeyemo'nun Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne, TÜSEL, Ruslarla çalışmama konusunda uyarı içeren bir mektup gönderdiğini iddia etmişti. Söz konusu mektupla ilgili TÜSEL'ten açıklama geldi. Mektubun gönderildiğini doğrulayan TÜSEL, ilgili mektup, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika Amerika Birleşik Devletleri basın. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Anya Diamond'un Türk sanayicileri ve iş insanları derneğine kişisel bir mektup gönderdiğini ve içeriğinde yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkili Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın ifadesine yer verildiğini duyurmuştu. Söz konusu mektuba ilgili ilgili mektup, Dışişleri Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır açıklamasını yaptı. İşte son dakika haberinin detayları. Amerika Birleşik Devletlerinden yaptırım tehdidi. En haberine göre Davul Hüseyin, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakan Yardımcısı Ali Adem'un Türk sanayicileri ve iş insanları derneğine, küsyal bir mektup gönderdiğini ifade etmişti. Gönderilen mektupta Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları riski altındadır. Türk bankaları Amerikan bankalarıyla bağlarını sürdürürken, yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla muhabir banka ilişkisi kuramaz. Yaptırım uygulanan Ruslarla ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın ifadelerine yer verildiği öne sürülmüştü. Hatan Amerika Birleşik Devletleri'nin mektubu ile ilgili açıklama söz konusu metukla ilgili olarak kişisel sitesinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını takip eden günlerde Amerika Birleşik Devletleri ve AB başta olmak üzere daha fazla ülke Rusya'ya yönelik yaptırım kararları almıştır bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı yardımcısı Adı Ali adye Rusya'ya yönelik Yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır. Kanı oyunun bilgisini sunarız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakanlıktan, sıkı zarara uğratan... Ve izleyenler bu haberimizde birlikte tarikhaber.com ana haber bölümlerinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haberi seçenek olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemize yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak için de yakşamlar